Merhaba sevgili takipçiler. Bugün sizlerle Vampire The Masquerade'in birinci bölümüne giriş yapıyorum. Bu arada bir önceki açtığım karakterden farklı bir ile oynayacağım. Oyunu tanıtmak için daha düzgün bir vampir sınıfı daha iyi olabilir diye düşündüm. O yüzden kan büyücülerini seçtik arkadaşlar. Tekrardan yanımda Anıl kardeşimle beraber dalacağız oyuna. Merhaba Anıl. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ah, e, bakalım Güzel eğlenceli bir klasa benziyor e, Bunun dışında Söyleyecektim ben Heh, e, Arkadaşlar bu arada e, Bir önceki sınıftan da belli bir yere Kadar oynadık bunu da ikinci Bölümden sonra merak eden arkadaşlar için yayınlayacağım deli bir Karakterler deli seçtiğimiz Bir önceki deli karakterle Replikler ne derece değişiyor Sizde görmüş olacaksınız Öyleyse oyunu Başlatıyorum abi ben. Başlat. Kucaklama bir ölümlüyü vampire dönüştürmeye verilen attır. <gülüyor> hmm, aynı başlıyor. Sana bir şeyler göstermek istiyorum. Efendimiz. <Gülüyor> ne gösterdim hocam? <gülüyor> bu, bu, bu arada altyazı hep orada köşede çıkmayacak arkadaşlar sol köşede bu sadece belli başı birkaç yerde öyle gözüküyor ve yaralarımız tamamıyla iyileşti Avya. ya <gülüyor> çok, çok, çok üzücü bir başlangıç. Geçelim. Abi, doyuyorsun ve direkt kalbine kazık. My apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements may have had this unfortunate the affair gathers tonight is are the, society, the are the of our existence, have been broken. Bu dedikleri kanunlar masquerade galiba değil mi? Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought. şey var adamı tutanda mal tutuyor tutuyor as, up to tonight, I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere senin oynadığın soylu abilerden değil mi bir önceki de evet abi ventrue'knin forgive me forgive me deep de to the recti commands ne acaba Desire, falan, most childer are doomed to walk the earth, never, never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that. This is bullshit. All I'm saying is that he better not do it. If Mr. Rodriguez would let me finish. I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings. And I hope their significance is not lost. Good evening. Aga be, Hayatımız başlandı. Orada bir abla uçarak gidiyor gibiydi sanki topuklularla. Hmm, kadın vampir anasınıza yürüyecek miydi? O oldukça uygun bir cevap. <gülüyor> <gülüyor> Varım benle takılırken de yürümezler. <gülüyor> Tragik, özür <gülüyor> dilerim. They undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament? Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica the boyunda dönüştürmenin cezası direkt ölüm demek ha he? yani her vampir kafasına göre vampiri dönüştürse ortada yani. Eee. Aa da bu çok seviyorum. çok seviyorum. Community da. Ah, look you know. Probably Kimsin sen? Oo, seçenekler değişik. <gülüyor> You make it back from Santa Monica with your hide and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You wander out. Tamam, yardım iş görür. Abi ya sonunda düzgün cevaplar. <gülüyor> Sağol abi. Markey'in oyladınız arkadaşlar, yazılı fontundan tutun verdiğiniz cevaplara kadar her şey absürt. <gülüyor> Çok zamanım yok. Önemli olanları söylede işte orada ne oldu, kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Gidiyorum. Hayır. Biraz yardım iş görür şimdi, biraz tedirginliğim var. En azından o tiyatronun dışında... <gülüyor> Neyin içkisi? Hatırlamıyorum, hayır. Hatırlamıyorum dedim. O gel abi adam burada ileride ölürse çok üzülürüm <gülüyor> Ne yapmalı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da vampir olmaz mı? Bu gecelerden biri bir içkiyi gider. O da vampir olmaz da desene. Tamam ve ilk kanımızı içelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kan değerimiz oldukça Hadi. düşük. İnsanlarla beslemek kan havuzunu dolduracak evet. Bu kan havuzuyla arkadaşlar hem yeteneklerimiz hem de canımız, her şeyimiz yani. Ne haber Bilal der? Ay bu adammış. <gülüyor> Abi geçen oyundaki bu adammış arkadaşlar. Bir sonraki videoyu izlerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. 2. bölüm daha sonra yayınlayacağım videoda. Orada insanları içmek, onları böyle bir şey yapıyor, avallatıyor. Avallatıyor mu denir lan bu? Bir şapşallaşıyorlar yani. Abi ya. in that blood bubbling inside bir şey olmasını harika ne zaman pelerin alacağım rengini de seçebilir miyim? bunun hakkında nasıl hissedeceğimi bilmiyorum ama gerçekten güzel hissettiriyor İki, benim için güzel right, demek ki biliyormuşsunuz Ha vampire all kindred have a few things in common things that set them right square above humans on the food chain öyle mi like senses a body that can take a beating and if you play your cards right eternal <laughs> life that's no sure bet but still a chance of is not a bad deal and that's just for starters french benefits for joining the club yani sonsuza kadar yaşayacağım. Well, <gülüyor> <a> <gülüyor> Aga yaa Abi bu adamı çok seviyor Peki abi sen nasıl istersen Sol tıkla devam et Bunu F ile mi açıyorduk lan? E Ha evet tamam Evet. Zıplama tuşu boşluk. Biliyoruz bunu. Şöyle Z'ye basayım tekrardan şu şekilde oynayalım. Bu şekilde oynamak daha kolay çünkü arkadaşlar. Heh, parlayan nesneler. Eyle alabileceğimizi söylüyor. Ah, karakteri görmek daha çekici geliyor. <gülüyor> Bu adam kaç yaşında acaba? Bence mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know <laughs> now. <Assholes. break>. <laughs> <got laughs> the so they figured little hell little heat on the prince. No political rundown. Job one, get out of here alive. spot might be mindless, but they hit like a mat truck. Like raging savages. Nothing to like you want to mess with. Ne yapmam gerekiyor? Bu şş, hayvanla dönüşemeyen dönüşebilen ırkı seçemiyorduk. Şere. Şere. Şere. Ha şunlar işte. Şu koşan kangre. Abimiz çok baba gibi gözüküyor ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Pazı şeyden>. Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> hallediyorum abi iş bende. ay sıkıntı değil arkadaşlar bu sefer kapı açmaya oldukça iyi verdim <gülüyor> artık kapı açabiliyor aynen öyle Abi ya. <gülüyor> kendime nasıl sahip çıkacağımı biliyorum benim anılarım oldu kendime cool. <gülüyor> anılarım <gülüyor> ne anılar <gülüyor> açma <acaba? gülüyor> Take Bekle, liseden insanların hala listeleri var. Neden olmasın? Bekle, And it's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Keep our secrets secret and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Fuck ups ain't tolerated. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a like you. That party back there with the guy in the suit and the Megillah Gorilla? The assholes that put your sire to death? That's the Camarilla. They Bunlar zorla kendi düşüncelerini şey yaptırıyorlar herhalde. Yasallaştırıyorlar. Ya amaçları maskreyi korumak <gülüyor> sonuçta. Yani ama atamı öldürdüler abi. Entrikacılar, Rum restmen, vampirlerin usta adamları gibi bir şeyler yani. <gülüyor> All right, now don't worry, 'cause I know the area. A bit. You know what? I'm glad we're in this situation, you and I. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. You do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. <gülüyor> These'll be the least of your sins before the night's out. All scary, good luck. So look around. We <gülüyor> gotta get out the back there through that magnetically sealed door. Bir Ben bulurum. Abi bu arada bu bölümü Balkhaven'la oynarken ağlamıştım ya. Şimdi neyse ki yapmam gerekeni biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Burada bakabiliyor bakabiliyormuşuz abi şöyle bir şekilde. Burada mesela şifremiz neymiş? Chops, shop. Tamam. Aynen sol tık. Sol tık nasıl kullanacağını öğretiyor bize. E ee, hemen buradan buraya kasa yazıyorum arkadaşlar. Bana şifre soracak. Dizine girmek için bir şifre gereklidir. Shops Chop job muydu lan? Daha yeni okudum nasıl ismini zıp. Ne, ne, ne yazıyordu oğlum? Chop OP Top Of değil. Ne ne yazıyor oraya? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> çop. Aynen bu buraya kadar doğru. Şimdi o Şöyle mi? C <gülüyor> H O C H, -h -o Ha. Evet. Ha çop şop. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Şifre doğru. Meneye girmek için devam ediyoruz oyunun tutorial olduğu için bu arada oyun oynayacak olan arkadaşlar hiç uğraşmadan Ctrl ile C de yapabilirler. Yani bekleme işlemi oluyor. Da aynen öyle. Buradaki komutları e, girerek de şey yapabiliriz. Kas açıldı. Tamamdır. Ev diyoruz ve buraya kapat yazdık mı şey yapabiliriz. Gerçekten bilgisayar kullanır gibi. Eğlenceli. Oto Kasabanın arkasından birerden boşluğunun anahtarı Al abi Çıkalım bu the anladım abi, Bu arada bu adamın sağdan soldan bir anda ortaya çıkması demeneyim Benim sana size şu sıralar oynattığım FRP'deki ışındanan ablayı aklıma getirtti Vampir oyunda Umarım böyle bir şey değildir A adam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, evet sinyal aldı bu arada. Niye bu mavi gösterge senin anlık sağlık seviyeni temsil eder. Düzenli hasar maruz kalırsan siyah düşecektir. Ha, canımız yan tarafmış evet. Unutmuştum onu. Fucking waste Hey, Also, close up soon enough. Better feed, though. <laughs> There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but he'll do. Well, when it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree. That's the good stuff. But you gotta take what you can get. You've had a PhD kid? Ooh, that's good stuff. Eğer öyle diyorsan. Never ki biraz çok istekli çıktım o zamanlı ve daha da canavarlaşmaya başlıyor sanır bu bazen sıkıldım gidip bir içki alacağım <gülüyor> <gülüyor> bir dakika <ya> buraday <gülüyor> <gülüyor> bir <dakika ya> <gülüyor> birader ne yapıyorsun nasılsın beni beslenmeme yardımcı olur musun <gülüyor> çok da olamıyorum Ulan neredeyse bitiyordu ha. Not quite as good, huh? you could do worse. There's some rats down the way. Think I'm kidding? You can survive feeding on animals if you can stomach that kind of thing. Otlakçıları boynundan mı kötü? O atkı eski spor çöra gibi kokuyordu. Sanırım dışım arasında hala biraz zıp var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu düşüneceğim. Hey Farelerden de beslenebiliyoruz arkadaşlar. Geçen oyun içmesi çok keyifliydi. Bu oyun keyifli. <gülüyor> Sanırım gerçi aslında bir tane de içsek oluyor ama ben hepsinden besleneceğim. Senin aç bir. Aynen abi kankandır bence. Ga ga gayet lezzetli yani neden bu kadar abartmışlar anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hey, Var <gülüyor> olabilirler ama canım için tuzu uzatabilirler Onlardan birini tattıktan sonra onlara bir şey diyemem. <gülüyor> Biri diyeceğim. <gülüyor> Aa, bana bırak. Just stay low and stick to the shadows and don't let him see you. Tamam elimden geleni yapacağım. bir dakika içinde görüşürüz. Kaçtım ben. Kontrolle eğiliyoruz. Şurada da gizlilik metremiz var arkadaşlar. Oha ne kadar artıyor lan? Um, Among Haven'ların görünmezlik yeteneğini şu anda özlüyorum biliyor musunuz? Lan lan lan lan. Eğilme tuşuna basmayı unutarak tekrar sizi garantisper alıyor. Tamamdır. Ha gördü mü? Fark etmemişti. Nasıl oldu ki o acaba? O orada yazıyor ya, CTR'yi e şöyle bırak Allah Allah. Bırakmamıştım abi tamam. Abimiz orada biraz önce mefta ettiler sanki. Olan ne? şerefsiz nereye doğru? Gördüm nereye doğru gittin? <gülüyor> Abi Bunun dikkatini bir yerden çekmem gerekiyor herhalde veya Ya sağda bir üçende görmesin. güzel. <gülüyor> Bunu düşündüren de o pek yeşil. <gülüyor> Abimiz de aşağıladı. Sabatlar hangi türdü ki? E, sabatlar bir tür değil. Aynı e, bu prensin olduğu faction gibi farklı bir faction. Ah. Lost abilerimiz. Aa anladım. I think they yaparım. İyi fikir halletmem gereken bir hayal kırıklığı yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben hazır olarak doğdum. Aklım büyük keşesine köşesinde yazarım görüşürüz. Hazır olarak <gülüyor> Silahsız çatışmak için yumruk kullanmak falan filan, şuna bas, F1'den yumrunu seç, diyor. Kılıfı H'ye bas, silahsız çatışma becerinin kuvvet ve kavganın karışımıdır, bu doğrudan senin silahsız çatışma başarını etkiler. Saldırılarına başladığında herhangi bir yöne hareket ettiğine bağlı olarak farklı saldırılar vardır. Gelecek çarpışmalarda farklı hareket ve saldırıları kombinasyonları da ayrıca düşmanın saldırılarını saldırı modu tuşuna basılı tutarak engelleyebilirsin. Aa, böyle bir tuşumuz mu varmış? Tabla. Günaydın. Ha ben bir sonraki bir önceki oyun bunu hiç okumadığımdan bilmiyordum bu arada. <gülüyor> Aga ya, tabla engelleme yapabiliyoruz. Şu anda üzüldüm. Diğer tarafta. Lan vurma vurma yüzüne. Aşağılık. Vur. Adamı vur. Al elindeki şeyde. Abi şimdi o o kadar önceki oyuna hani kaç ne kadar zamanlık koyun abi, bunu koymuş olmaları çok güzel lan. F 1le direkt amatör Ya böyle, herki her öldürdüğün kişinin silahını almay abi. Ne bileyim? Yani. yani. Star Wars'un son çıkan oyunu The Force Chopordır <gülüyor> <gülüyor> oyun abi. Ne bileyim? Öldürdüğünüz hiçbir karakterin silahını falan alamıyorsun. Jedi'nin silah ihtiyacı yoktur. Ya Jedi'nin silah <gülüyor> ihtiyacı yoktur. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet, Jedi'nin silah ihtiyacı var. Light like saber'e ihtiyacı var saç olarak ama ne bileyim hani fantezi olarak iyi olabilir de elimize tabanca alıp böyle arada ateş etmek de keyifli olabilirdi yani. İşte bu bir Jedi olmayan birisinin düşüncesi. Ne <gülüyor> <Sağ ol ya. gülüyor> Neyse evet, şaka bir oyun gerçekten kötü o yüzden Okey Boşuna para harcamın yine oyuna Şimdi bir dakika abimiz bize ne dedi lan Ben hiç dinleyemedim Anlamın yanındaki kapıdan git Ah Ha tamamdır Oh yes bu bir önceki oyunda yaptığım hata hala da aklımda biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üzerinde durmaya çalışarak açmaya çalışmam. <gülüyor> <Of>. Evet, <gülüyor> abiyle konuş lütfen. Tamamdır. Abi bir önceki oyunda bu adamı yanlışlıkla öldürmüştüm. Vampis <gülüyor> alarak çatışma zor durumlar için <gülüyor> çözüm yolu değildir diyaloglar ve falan filan. Yani kısacası burayı bekleseydi. Be be be Tamam, ee, konuşalım Şimdi, abi. You involved in all this? Cuz I'm going <gülüyor> to this in and SWAT will be all over this place. Ee, balat çıkış yolunu göstereceksin. Hayır, SWAT gelirse silahlı adamları buraya getirecekler. Bunu mu istiyorsun? Çoğu erkek çok geç olana kadar benden korkmaz. Vay. <gülüyor> Akıllı ve seksis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki belki de eğlence henüz bitmemiştir. Şimdi ilk e, nokta olan seçenek başında e, senin Domination'in yeteneğini gösteriyor. Ki bu vermiştik buna sanki. Evet yeteneğin bir olması demek, e, yani oradaki bir nokta demek, yeteneğinin bir nokta olması e, bu adamı kontrol etmen için yeterli olduğu anlamına geliyor. Eğer orada iki olsaydı ve sen iki puan vermemiş olsaydın kontrol edemezdin. Aa. Öyle bir e, durum var. Anladım. Ya yani bu kontrol edebileceğimiz kadar zayıf. Bana çıkış yolunu göster seni. Köpek. Okay. <gülüyor> Köpek tamam. ya. This way. This will lead us up to the warehouse. Ah adam. Adamo. Neyse hadi bana o kadar çıkış yolunu göster de. Biraz beslenebilirsin bence. Güzel fikir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam, tamam. tamam. <gülüyor> açtığın lüzum yok. Tamam. CTRL ile git. Az önce söyledi sana bir daha uyarmayacak. Yavaş yavaş yaklaşabilirsin arkasından. F1 mi çıkıyordu? Biraz sağa gelirse. <gülüyor> ya. O'nun ben <gülüyor> fark edilmemen gerekiyordu. Ulan bir dakika şey doğdu. <gülüyor> Gizli bir cinayet işleyebilecek bir prozisyonunday bu simgiyi göreceksin. Gizli cinayet sessiz olma falan filan E'ye basarak hallediyormuşuz arkadaşlar. Evet, nefes alamıyormusun? Özür dilerim hoşçakal. Bir vampir zaten nefes alamaz normal. <gülüyor> oh! Kopuyu açtım içinden <gülüyor> abimiz çıktı. <çektim. gülüyor> Ayıralım arkadan yer. Haa. Açılabilir. <gülüyor> Ne kadar fazla o kadar iyi Muhteşem şans <gülüyor> <gülüyor> Disiplinler sizin vampirlik güçlerinizdir. Ve etkinleştirebilmeniz için kana uzundan bir miktar kana mal olur. Her güç harcadığımızda kanımız gülüyor. Oğlum benim vampir oyunda yazdım mekanik lan bu bir değil. Vay anasını satayım. Aga ya. Nasıl denk gelmiş. Demek ki konu vampir olunca herkes aynı mı düşünüyor? Vay anasını. Yani en azından Twilight gibi düşünmüyorum millet. Güzel bir şey. Abi onu ben Vampir serisi olarak görmüyorum neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Parlayan erkeklerden hoşlanan ergen ablalarımızın izlediği bir film abi. Neyse. Çok mu seksist oldu uyarım? Birazcık. Neyse bir şey demeyeceğim. Twilight'taki <gülüyor> Alice karakteri gayet iyi bence. <gülüyor> Haa ablamız mı? Evet. Ana karakter olan Nilüter. Kısa, kısa, kısa saçlı değil mi? Aynen öyle evet. bir şey vardı sanki. Neyse. Yani kısa olarak bizlere yeteneğimizi öğretiyorlar arkadaşlar şu anda. Kanıcumu bütün fiziksel niteliklerimizi e şey yapıyor. E güçlendiriyor. Oh, Bu büyük bir ya. ihtimalle bizim seviyemizden yüksek herhalde kilit. Muhabbe oh! öyle olmalıydı ancak... <gülüyor> oley be, oley be. <gülüyor> Az o puan vermenin getirisi de artık değil. <gülüyor> artık değil. Kanımı düşürmeyi hiç istemiyordum çünkü. Bu adam bize her türlü görecek gibi sanki. Keramette 3 tane kendine özgü disipline sahip. Keramet vampirlere haskan büyüsü. Kaynık diğerlerinin arzusunu görmeye sağlayan ön Hakimiyet başkalarının kendi iradesine eğdiren yetenek. Evet. O zaman irademe kahinlik size insanlar aralarını görme tamamdır. Eee saatik unutmayın kahinlik saatikla kullanıyoruz tamamdır. Onlar Most arasında geçiş nasıl yapıyorduk? Ha. Nasıl ya? Üç mu? Kainlik. Kahinlik, kahinmiç komuta. Ya kahinmiç kandarbesine lan 3 hmm. tane şey olması lazım da 50 tane şey var nasıl yani? Eee olmanın getirisi fazla kan büyüm var Ha, büyüleri de böyle içinden seçebiliyorum kan görü kan şükrü komuta şu anda kainlik kullanmanı söyledi oyun sana sonra olduğu için kainliğini Ben sağ doğru da gel adamın avrosunu görüyorsun Gayet güzel. Niye komuta ekt adamı şimdi? Gitti. Ya ben arkadan gizlice bir de öldürürüm dedim de işe yaramadı. Geç kaldı. FPS oynasan çok daha rahat. Ben sürekli söylüyorum. Tamamdır. Ya kendi kendi arada geçiyor onu şey yapamıyorum. Bence, No need to Orada buluşuruz abi. Are on dakika içinde orada olmazsan başkasına ara. Sorun değil abi yok. Başarız. <gülüyor> <gülüyor> başkasına arama. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar, Karamet, kanı, güçlü ve korkunç sonraları büyüdür. Karamet, hedef alının bir disiplin etki ve etkisi süreci, her seferin farklılık köşesi, karamet kullanın bir maskeleme ihlalidir. Bir dakika, karamet kullanmak bana maskeleme ihlaline mi mal oluyor? Ee, şöyle, insanların içinde kullanırsan ve birisi görürse, evet. Hani bu hüküm kullanma şey değil. Ee, i̇nsanların anlayabileceği bir durum değil, adama yap diyorsun, adam yapıyor şimdi bilmeyen birisi sözünü dinleyen, uslu bir çocuk olduğunu düşünebilir karşındakilerin de. Ötekinde şimdi bunu adama atıyorsun, Elif kan kusmaya başlıyor yani. yani sıkıntı olduğunu anlayabilirler sonuçta. Ha, ama belli olmadığım sürece bir şey olmaz herhalde. Ya gizliysen adamla tek başına yersen sokakta, kullan kerameti. Keramet ne? Neyse. Keşke bir isimlerini aynı tutup sadece açıklamalarını çevirselermiş. Daha harbiden. <gülüyor> Ama gene de bayağı çevirmişler ya. Ellerine sağlık yani. yani en sonuna evet. sağ bas. Kan kusma. Aa güzel. Kan kusma diye yazmışlar. İyi. İki kişiler he. <gülüyor> adam bir, bir huzurla karşıla. Huzur onların olmayacak. Şurada bir şeyler var sanki. Ne var orada lan? Ha bu bizim geldiğimiz kapı. ha <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hakimiyet, başkalarının kendi iradene, e, e, kendi iradene eğdiren vampirlik güçtür. Vampirlik güçtür. Ha. Hakimiyet hedef alınan bir disiplindir. Etki ve etkisinin süresi her seviyede farklılık gösterir falan filan. Hakimiyete geçebilirsin. Komuta. İlk seviye yeteneği, hakimiyet. Ha, komuta mı? O? Evet. Eğilme tuşuna basmayı unutmadan tekrar deneyin. Tamam. Evet, Lampard Masqueray'in en sevilen dans etmeni. Adam dans ediyordu. Abi bir dakika. Bitti mi şeyse? <gülüyor> <gülüyor> ya. Adamın dans etmesini şey yaparak, sen gideceksin. Aa tamam ya, ben sonrasında öldürmek istiyordum. Aga ya. Bırak adam mis gibi dans ediyordu. Bak artık dans ediliyor, küstürdün adam. Abi tamam ya. çıktı kapıdan ya. Gizlice z çek ve kaç diyor. Tamam, kapı kapanmış artık diye adam Abam Kizdan neysen koşuyorsun abi. Yani. Tamam, tamam, tamam. Şunlar, havaya doğru kaldır biraz. Havaya kaldık, havaya kaldık. Tamam, havaya kaldık. Allah. Aa, buraya değil. Ya, komutayı kullan direkt. Hiç uğraşma. Kalım azaldı birader bilmiyorum fark ettin mi? İchersiniz sonra birin. Ya sen ne salak bir adam bu ya. Hadi bunu da fark etme anasını satayım. Onunla Ahmed. soldan soldan soldan soldan, çok out, sold out. Ötkide. Yerini de kapat. Oh god, Fucking human gang protecting their territory, man. I think it's Sabot moving up in here. It's a fucking local 38 Teşekkürler. Aga well, so okay, ya, bu adamı çok sevdim <gülüyor> ben ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir practically useless against vampires, but still, a kindred's got to keep up with the times. In modern day Los Angeles, that means strapped. Some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, Şatkanlara <gülüyor> dikkat et. clear out what's left of them. Can't have them running their mouths about any of this. make sure there's no stragglers around outside. Abi sen Abi. çok iyi adamsın ya. Saltıkla devam et, tamamdır. Fiki. Şunları ilk başta bir kırmamı mı istiyor? Yok kırmayabilirsin. Koridonun sonundaki sandıkta bir şişe var. İmleci doğrult ve tamamen <gülüyor> tamam, odaklanması <gülüyor> için <aynı>. işte <gülüyor> ben gittim. Hadi. Tamam birini vurduğum yeter. Aaa! <gülüyor> i̇ç iç iç. İğrencim. Ne versiniz Merhaba. Yes. Ayakal kavuzum dolmuyor siz dolmuyor. Sizler her biriniz benim için bir yeteneksiniz. Nerede lan diğerleri? <gülüyor> Oğlum 2 3 tane vardı. Birini yedim diye diğerleri kaçtı mı? Peki. Abi nasıl kaçtılar ya? Orda orada arkada arkada arkada bak bak. Sola dön. dön. Sol sol. Ne, ne kadar dönüyorsun? sol? O oha! O kadar mı sol? Ya böyle bir bir köpük artıyor yani. <gülüyor> bir Niye? köpük, bir köpüktür abi. Aptan çıkılıyor mu? bak bakayım. Aa, aa, aa, a, a, anlık algılayamadım. Bir önceki Aşı oyunda ben... tekrar şey yapmıştım ama oradan çıkılmıyordu Mark Evin'da evet. yanlış hatırlamıyorsa. Komuta kan darbesi kan kusma. Tamam, burada burayı geçtik zaten buradakiler insan gitiyor hepsini. Aa, doğru. FPS moduna Kan körü ya şey e, dans Kan iyileştiriyor seni. Kan hükmü. Ya da hücumu hücum değil bu değil. Kahinlik de değil. Kan hücumu da değil. Komuta şey. Komuta komuta idedim komuta aynı aynı. <gülüyor> evet öyle. Sol, sol, sol. Ben hani bunun arkasından yaklaşam aldım. Adama nişan alman gerekiyor. Hey, stop man. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öldü ya lan. Ya, yapma be. O kadar hızlı mı öldün? ee. <gülüyor> -e. Priiz motherfucker. Lan... Lan ölmeyin. <gülüyor> <gülüyor> abi biraz önce de dövüyordum ölmüyorlardı oğlum. Komal kemirdin. Vay çok fizik senin yokmuş. Ay, hiç yokmuş alasını satayım bu ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> ben sana mahkame komutayım ben istedim yani ne? Ya <gülüyor> ağlamak istiyorum. Nereye gireceğimi de unuttum. Buradan mı çıkıyorduk? ha abi Hepsi bu mu? it's her şey bitti mi Yani bu normal şimdiden başım ağrır oldu normal normal So oh, the already plenty of kindred stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. Lot of tension out there. Lot of fear. Lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Beni burada <gülüyor> kaybettincek. <gülüyor> hmm. Oh boy. I ya, aynen işte for yapacağım ama silahın belde kaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir önceki de vermiştim iki yapacağım bu sefer ya. Back, at <gülüyor> That's the stuff kill you. Good luck. Lost round. İkisi çektikten sonra orada görüşürüz. Ay gündüzlerde insan uyuyamıyor ki doğru düzgün ya. Yeah. Uykunu tamamlamıyorsun gündüzlerim. Yani yeah, sen artık insan neyisin? anılama sen insansın. Ama ilk dosluğum nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, Anıl ilk bölüm ya... için bu kadar iyi bence. Olur. Tamamdır. O zaman kaç saat oldu Bayağı bir oldu. Öyleyse burada arkadaşlarla vedalaşalım. Arkadaşlar, bu oyunumuzun ilk bölümüydü. Ee, daha sonrasında tekrardan devam edeceğiz. Sen Şahsen... <gülüyor> oyunun hikayesi oldukça ilginç ve keyifli bir şekilde gidiyor. Ee, ben baya keyif aldım. Takip Umarım sizler izlerken keyif alırsınız. <gülüyor> Aynen öyle. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.